2020 Antalya Manavgat, Çeltikçi'deyiz. Çeltikçi Mahallesi. Çeltikçi evet. Mahallesi'nde yanımızda Tevfik Öz. Burada e, karpuz tarlasında bu sene rekor gübre, yaprak gübresini üstten kullandılar. 10 evet. e, dönüm bir parça burası var. Şöyle görüldüğü gibi. Yukarıda. Da bir parça yedim. da şu sınırın üstünde 7 dönüm şeklinde. Evet. E, burada neler gördük? Yaprak gübresini uyguladık üstten. Karpuzumuza. Öncelikle dikim tarihi nedir? Çeşidi nedir? Onu söyleyelim. Dikim tarihimiz 20 Şubat burası. 20 Şubat ee, 2020. Dikim tarihimiz. yukarıdaki parçamız. 1 Mart'ta yukarısı. Neler Üst, gördük burada? Üstün marka karpuzumuz bunlar. Üstün marka erkenci. çeşit olarak erkenci karpuz. Verdikten sonra yapraktan verdikten sonra çok güzel bir yeşillenme oldu karpuzda. Yani görünüyor şu an için. Normal gübrelerimizi kullandık. Onun dışında bunu da yapraktan kullandıktan sonra çok güzel bir karpuz tutumu gördük. Şöyle gösterebilir miyiz? Yani Geçense, tutumlarla alakalı. Geçen de burada karpuz ekliydi. Yani mesela evet. normalde bir karpuz ağacı. İki ya da maksimum üç tane karpuz tutar. Bunda gördüğüm kadarıyla bir dalda arka arkaya ikili olan gruplar var. Şöyle bir yakın gösterelim. gösterirsen şurada bir tane var görülüyor. Mesela Bu şekilde arka arkaya olan bu şekilde karpuz tutumları var. Yani bu birçok yerde var. Sadece burada değil. Evet, birçoğunda var. Şöyle gelirsek. Gösterelim, yavaş yavaş gelelim. Bir bir karpuz ağacında dört tane şu anda tutan karpuzlar var. Hala çiçekler devam ediyor. Şimdi e, geçen sene mesela geçen sene bu bu çeşit miydi? Farklı bir çeşit miydi? Geçen sene daha farklı bir çeşit geçen vardı. Geçen sene farklı Siyah bir çeşit vardı. vardı. Siyah bu, karpuz var. Bu alakarpuz. Alakarpuz. Evet. Şöyle tutumları gösterelim. Şuradan. Şu Bugün. Şekilde. Şöyle görünüyor. Şurada, şurada. Aynı dalın üzerinde. Hı hı. Yani bugün 27 Nisan. Ee, bu sene biraz havalar da durgun, e, geçiyor, e, durgun yağmurlu. geçiyor. Yağmurlu geçiyor. Sıkı, e, sert geçiyor. Şurada da mesela görünüyor aynı şekilde. Şöyle gösterelim. Şurada bakın. Aynı dalın üzerine 3 tane karpuz var. Şöyle gösterelim. Şunu. Tutumları görüyorsunuz. Şu, şu, şu karpuz. Normalde size göre bu da normalde e, maksimum 3 tane olur diyorsunuz. Yani maksimum 3. Ama şu anda devam edip gidiyor. Daha çiçeklenme, çiçeklenme hala devam, devam ediyor. ve bir dalın üzerinde 3 karpuz var. Karşılarında da vardır yani. 3 karpuz var. Gidelim şöyle biraz daha. Aynı zamanda yani, da, da ağacın gürlüğü çok güzel. Karpuzun neşesi çok iyi. Neşesi güzel. Evet. E, şu anda burada e, hava sıcaklıkları hala gece ile gündüz arasındaki Farklar. farklılıklar yüksek. Yani bir bitkilerde derecelerde 20 derecelerde. Bu şekilde. Şöyle gösterelim. Şu tutumu. Şuradan da. Şöyle. Bu şekilde geliyor. Çiçekler devam ediyor. Aynı zamanda. Şu Şuradan. Aynı şeyden. Yani burada da tutum var. Bu şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi şurada Portakal bahçesinin yanında, 30 tane her türlü var. çeşitten dikilmiş bir yer var. Şöyle gidelim. Aynı, aynı hiç tane, hiçbir Hiç bir tane, hiçbir tane şey yok. Burada sadece yaprak gübresi yok ee, evet, ve burada. Bütün şimdi burası güreşmiş, biraz otaba olmuş gibi görünüyor ama içinde biz az önce baktığımızda, e, burada hiç karpuz, karpuz görünmüyor. Şöyle. Tabi nasıl göstereceğiz burayı da? Şöyle bakalım. Şöyle baktığımız zaman açalım. Hiçbir tane yok. Evet. Buralarda da öyle. Burada 3-4 tane karpuz çeşidi var. Ama burada farklı farklı çeşitler olmasına rağmen. Kullanmamızın rağmen. Gübreyi burada hiç e, karpuz tutuyor şu anda daha gerçekçi. Şu an yeni çiçek açıyor. Yeni yeni çiçek açıyor. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? Rekor olarak bıraktık yani. E, rekor gübre yaprak gübresi. <gülüyor> Bu karpuz için konuşuyoruz şu anda. Fideyken dikim aşamasında ve evet. daha kısa bir süre sonra uygulandığında bitkinin e, çiçek tutmasını, çiçek açmasını, çiçeklenmesini, meyve tutumunu arttırdığı sonucu var. Kesinlikle. İlk bunlar biz küçük camakenlere yapıyoruz. Evet. E, kollar biraz büyüdük sonra açtım ben bunu. Açtınız. Açtım hemen e, yapraktan bu Rekor, gübreyi, rekor gübre, e, yaprak gübresine verdi. Bir hafta sonra verdik. fark etti zaten. Bir hafta ve içerisinde zaten hızlı bir etki veriyor. Hızlanmaya başladı sonra e, tutumlar çok güzel oldu. Şimdi e, bu tip üretimlerde tarla bitkileri, bahçe bitkileri hepsinde e, tutumla alakalı. Meyve çiçek döneminden bitkinin e, meyveye geçiş sürecini hızlandırıyor. Aynı zamanda daha diri ve daha canlı. Evet. Canlılığını da koruyor, stres oluşturmuyor. E, karpuz için tavsiye eder misiniz? Ya ben kesinlikle Rekor tavsiye gübreyi. ederim şöyle ki özellikle denek bıraktık yani hı hı. burada çok güzel tutum var ee, ikisi de kimyasal olarak aynı gübreler yemesine rağmen buradaki denek bıraktığımız karpuzlar şu anda çiçekte. Daha hiçbir tane karpuz tutumu yok. Hiçbir tane karpuz tutumu yok. Fazla bir şey fark buradan belli. Aradaki fark buradan belli. Siz zaten yıllardan beri rekor gelişimi evet, taban de... olarak kullanıyorsunuz. Portakal bahçelerinizde, nar bahçenizde de. Orayı da gezeceğiz. Yoğunca da kullandınız tabanda. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize teşekkür ederim. gezdirdiğiniz ben. için buradan bütün karpuz üreticilerine tavsiye ediyoruz. Fideyi dikerken özellikle fide dikiminden hemen sonra ve sonrasında da uygulamalarını öneriyoruz. Evet.